Merhaba sevgili akrepler ve yükselen burcu akrep olanlar bir 7 Mayıs haftalık yorumlarımıza hoş geldiniz sevgili akrepler sizin için yılın en önemli haftalarından birisindeyiz bu hafta sizin burcunuzda dolunayla birlikte ay tutulması yaşayacağız hafta genelinde ay ışığını yavaş yavaş büyütecek enerjisi de gittikçe güçleniyor Güneş boğa burcunda ilerliyor hafta başından itibaren Güneş boğa burcunda Merkürle birleşecek ki Merkür retro biliyorsunuz bu hafta özellikle ilişkilerinizi daha fazla sorgulayabilirsiniz eş partner konuları işbirlikleri ile ilgili önemli fikirleriniz düşünceleriniz olabilir ya da eşinizin partnerinizin önemli teklifleri olabilir bunlara dikkat edin Çünkü sizin için çok önemli olabilir bazı sorunlarınız varsa geçmişten gelen özellikle ilişkilerinizle ilgili önemli çözüm yolları da bulabilirsiniz Pazartesi günü Ay Başak burcunda olacak. Hafta başı sosyal ilişkilerde, arkadaş çevresiyle ilgili konular, işte ekip çalışmaları, genel olarak iş ve projelerinizle ilgili çalışmalarınız ön planda. Hareketli bir hafta başı, kalabalıklar içerisinde daha fazla olabilirsiniz. Salıdan itibaren Ay Terazi burcuna geçecek. Perşembe akşamına kadar kendi iç dünyanıza çekilmeniz, biraz daha yalnız kalmanız, yalnız başınıza yapacağınız işlerle ilgilenmeniz mümkün. Sağlık kontrolleri için hastane, klinik ve benzeri yerlere de gidebilirsiniz e, veya hani biraz maneviyata ilgi, e, odaklanabilirsiniz. E, yaratıcı çalışmalar için de gökyüzü sizi destekliyor. E, birlikte yapılacak işler, özellikle hizmet aldığınız kişilerle ilgili konular, görüşmeleriniz, evcil hayvanlarınızın bakımları falan bunlar da ön planda olabilir. Perşembe akşamı ay artık Akrep Burcuna geçiyor dolunayın güçlü etkilerini hissediyoruz biliyorsunuz tutulma aynı zamanda çok güçlü bir dolunay olduğu için etkileri sadece bu hafta ile sınırlı değil duygusal bedensel ruhsal zihinsel çok önemli etkileri olabilir krizli bir dolunay yani Uranüs etkili Merkür etkili biraz hani sizi strese sokabilir O yüzden mümkün olduğunca dengede kalmaya çalışın ile ilgili önemli bir video hazırladım detaylı bilgiler yer alıyor Lütfen Demet Batıcı YouTube kanalımdaki ay tutulması videosunu izleyiniz e, bu tutulma size önemli kararlar vermeniz hayatınızda bazı dönüşümler yapmanız için çok önemli fırsatlar da verebilir ilişkilerle ilgili sürprizleri de hazır olun Hani sürpriz teklifler alabilirsiniz e, kariyeriniz işbirlikleriniz ilişkileriniz yaşadığınız e, mekanların belki değişimi hani Bunlar da bu tutulmayla beraber tetiklenebilir Tabii ki e, tutulmanın olduğu gece aynı zamanda hıdralesi 5 Mayıs 6 Mayıs'a bağlayan gece mümkün olduğunca hayatımızda krizler olsa da dengede kalmaya çalışalım e, geleceğe dair umutlarımız var baharı karşılıyoruz negatiften ziyade ziyade pozitif odaklanmak mümkün olduğunca duygularımızın düşüncelerimizin olumlu olması bizim için faydalı olacaktır genel sağlığınıza da lütfen dikkat edin bu hafta genelinde sevgili akrepler güzel sağlıklı bir hafta diliyorum hoşçakalın